Evet arkadaşlar, şu anda Edremit'teyiz, Akçay yolu üzerindeyiz. Polis lojbanlarının hemen karşısındayız arkadaşlar. Sezen Oto LPG. LPG Montaj Bakım Edremit Bölge Bay yazmış. Prins Aldesa, Ventgaz, Atikar görüyorsunuz. Telefon numaraları da yazıyor zaten. Bekir Sezen ve oğlu Emre Sezen arkadaşlar, yetkililer. Şimdi içeri doğru giriyorum. Zaten yetkililer içeride. Burada otogaz LPG sistemleri, satış, montaj, tamir hepsini yapıyor zaten. Gördüğünüz gibi bakın yan tarafta da var. Görüyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim size. Bakın görüyorsunuz. Zaten yetkili karşıda gördüğünüz gibi arabaları görüyorsunuz. Abi Alişler. Bakın arkadaşlar buraya arabalar çektiği yerlerden birisi burası. Bekir abi zaten kendisi. Hemen şimdi yaklaşalım. Bakın arabanın bir tanesinin otogaz işlemlerini yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Abi işler kolay gelsin. Sağ olun. Otogaz sistemleri, satış, montaj, tamir, kaynak bunların hepsini yapıyorsun. Evet, evet. E, Aldesa hangileri vardı? Prince lavata, aldesa, atik Onların bölgeye bağ ismisi bölge satışı, servisi Satış, değil mi? Satış, servis, ha. ayar, bakım, hepsi bize ait. Hepsi var tamam. Evet, yetkili bağ Ben zaten tabaleyi gösterdim orada logoları gözüküyor e, markaların. Evet. Telefon numaralarını söyler misin? 0532 evet. 711 6048 0-266-273-6104 Tamam. Siz ve oğlunuz değil mi? Beraber evet, çalışıyorsunuz. Beraber Bekir'di galiba Bekir sizin için. Emre, Emre, Emre, Emre Sezen. O da oğlunuzun adı. Evet. Tamam. Ben dükkanın içini de bir göstereyim. Tabii. Teşekkür ederim. İyi. Kolay gelsin. Bana Arkadaşlar şimdi dükkanın içine gidiyorum. Orayı da göstereyim size. Burası dükkanın yan tarafı. Buraya da çekiyor arabaları. İçeriye de çekiyor. İçeriyi de göstereceğim şimdi size. Görüyorsunuz Akçay yolunun hemen kenarı burası. Karşısı polis lojmanları. Bakın görüyorsunuz. Burada bilgiler var. Bakın yukarıda aldeysanın, prinsin, lavatonun bakın logoları var. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane araba var zaten. Montaj, yapılmış, bir Montaj yapılmış. Evet. Yenilenmiş. Gaz sistemlerini yenilediniz evet. değil mi abi? Evet. Adem. Görüyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi. Bunun gaz sistemleri yenilenmiş arkadaşlar. Bitmiş araba. Müşteri birazdan almaya gelecek. Gördüğünüz Ademiz gibi. Eee Bugday Accent aracımızın da e, tadilat bakımları yapılıyor. Ha tadilat da yapıyorsun değil mi? Evet. Bakım Tankım, temizleme. Evet tank değişimi. Tank değişimi öbürler, kaynakları. Öbür, evet. Tam onların hepsi Değişim var. Geçim ve bakım LPG bakımları. Kredi kartı geçerli değil mi? Evet. Kredi ee, kartı her markamızı geçerli. Her markaya var. Ee, şey var mı garantisi var mı? Her yapılan işin. Ee, tadilatların bir yıl yeni montajların iki yıldır garantisi. yeni montajların iki yıl tadilatların bir yıl evet. garantisi var evet. tank ömürleri 10 yıldır tank ömürleri de 10 yıl Evet tamam teşekkür ederim şey arkadaşlar dükkanı gösteriyorum bakın size şöyle geniş açıdan bakın logoları var zaten Evet arkadaşlar bizi izlemeye evet. devam edin Teşekkür Tabii ederim